16 bölü 21'i ondalık olarak nasıl ifade edebileceğimize bakalım. 16'yı 21'e bölebiliriz. Böldüğümüzde birden küçük bir sayı elde edeceğiz değil mi? Çünkü 21, 16'dan büyüktür. Şimdi 16'yı 21'e bölelim. Ama birden küçük bir sayı elde edeceğimiz için buraya ondalık ekleyebiliriz. 0 virgül diyeceğiz değil mi? Basamaklarımız devam edecek ve binliklere kadar ulaşacağız. Bölmeye başlarsak, de 21 dedik, 0 kere var. 16'da 21, 0 kere var. 160'ta ise 8 kere 20 var. O zaman 7'yi deneyelim. 7 doğru sayı. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. Çıkardığımızda 21'den küçük bir sayı elde etmemiz lazım. 21'in 160'ı geçmeyen, 160'ı geçmeyecek en büyük katını bulmalıyız. Çıkardığımızda 13 elde ediyoruz. İşe yaradı. 13, 21'den küçük bir sayı. Ben bu işlemi aklımdan yaptım ama işlemi açarak da yapabiliriz. Onlar basamağından bir on'luk aldık. Burası 5 olacak. 10-7, 3 eder. 5-4, 1 eder. 1-1 ise 0 eder. Şimdi 0'ı aşağı alalım. 130'da 21 var. Bakalım 6 işe yarayacak mı? Bana işe yararmış gibi duruyor. 6 kere 21, 126 eder. 126 da 130'dan küçük bir sayı, demek ki işimize yaradı. Buraya 6'yı koyalım. 6 kere 1, 6 eder. 6 kere 2 koyduk. 126 etti. Şimdi çıkarabiliriz. 0'ı 10 olarak alırsak, onlar basamağından bir 10 aldık yani. Buradaki 3, 2 olur. 10 eksi 6, 4 eder. 2 eksi 2, 0 etti. 1 eksi 1 ise 0 eder. Bir 0 daha indirelim. da 21 neredeyse 2 kere var ama tam olarak sadece 1 kere var. 1 kere 21, 21 yapar. Çıkaralım. Buradaki 0'ı 10 olarak alırsak, 10 kabul edersek, onlar basamağından bir 10 alırsak, bu 4, 3'e düşer. 10 eksi 1, 9 yapar. 3 eksi 2 ise 1. Bir basamak daha eklememiz lazım çünkü binliğe en yakın olanı almak istiyoruz. Eğer bu basamak 5 beş veya 5'ten büyükse yukarı, değilse aşağı yuvarlayacağız. Şimdi bir 0 daha ekleyelim ve aşağı çekelim. 190'da 21 kaç kere vardır? Bence 9 işe yarayabilir. 9'u denersek, 9 kere 1 9 eder. 9 kere 2 18. 190'dan 189'u çıkardığımızda da 1 elde ettik. Daha fazla işlem yapabiliriz ama binliğe zaten ulaştık. Buradaki basamak 5'ten büyük, bu yüzden yukarı binliğe yuvarlayacağız. Eğer bunu binliğe yuvarlarsak bu sayı 0,76 ve buradaki 9'u da yukarıya yuvarlarsak 0 ,762, binde 762 sonucuna ulaştık. Şahane.